Aramızda Prof. Dr. Ali Zagül Bey Gülbey var, hem branştaşım, kendisi Kazakistan'da da bir süre, epey bir süre bulundu. Ayrıca bu türlü konularla da zihnen de hep meşgul bir dostumuz. Tabii onun konusu biraz daha şey, yani güçlü bir konu, daha çok teori içerisinde barındıran, ama gerçekler üzerine binaderine teori, teori barındıran bir konuşma diye tahmin ediyorum. Tahminim bu. Ben sözü kendisine tevdi ediyorum. Buyurunuz Arıza Ar Hocam. Söz sizin. Hocam teşekkür ediyorum. Katılımcılara saygılar sunuyorum. Ee, herkesi saygıyla selamlıyorum. Ee, Abdullah Bey'e de ayrıca e, teşekkür ediyorum. Çünkü nazik bir davet gerçekleştirdiler. Ee, benim hiç e, böyle bir şey aklımda yoktu. Ee, Sağolsunlar beni aradılar ve bana öyle bir teklif getirdiler. Ee, ben de görüşlerimi arkadaşlarımla ve e, kamuoyuyla e, paylaşmayı bir vazife bildim. Bir sorumluluk bildim. Şimdi e, tabii e, Afganistan meselesi ya bu yeni bir mesele değil. Öteden beri zaten e, çok problemli bir bölge. Ee, arkadaşlarım e, orada bizzat bulunan arkadaşlarım e, anlatımları e, çok da iç açıcı değil. E, benim açımdan en azından ben e, öyle algıladım, öyle anladım. E, ben de biraz bu e, din devleti düşüncesi üzerinden e, orada neler oluyor, e, neler olmuyor, bundan sonra neler olabilir? E, İslam dünyasına bunun etkileri nasıl olabilir bu hususta fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım şimdi değerli arkadaşlar buna ister şeriat devleti deyin, ister din devleti deyin ister teofrasi deyin, ne derseniz deyin yani bunun adının şöyle ya da böyle olması çok önemli değil ama burada en başlangıçtaki tarif aslında her şeyi belirliyor Şimdi din devleti dediğimiz zaman biz bir, dine dayalı bir yönetim biçimini kastedebiliriz. Dine dayalı tabiri, yoruma açık bir tabir olur. Ee, i̇kincisi, e, dini otorite organlarının, e, siyasi otorite organlarının yerini alması kastedilebilir. E, burada da e, yine yorum olur ya da olmaz. Bunu daha sonra e, açıklayacağım. Burada esas olan e, dini otorite organlarının siyasallaşmasıdır. Ve bu da takdir edersiniz din için tehlikeli bir şeydir. Efendim, e, bir diğeri, bir diğer tarihte şöyle yapabiliriz. E, din işlerinin dini temellere dayandırıldığı yönetim biçimi diyebiliriz. Dini, e, din devletine. E, burada da ee, yine tabi herkesin neyi kastettiği önemli. Efendim bir başka tarif yaparken din işlerinden, devlet işlerinden ve devlet işleyişinden bir din adamları heyetinin sorumlu olduğu yönetim şekli şeklinde de tarif yapabiliriz. Ee, o zaman işin rengi daha da değişir. Yani şimdi tabi burada hangisi din devlet, hangisi değil. Buradan itibaren bunlar da kendi aralarında tartışmıyor. Başlarlar e, işin rengi tamamen değişir. E, din bunların hepsi karma da olabilir. Onu da e, söyleyeyim. E, burada e, tarihe baktığımız zaman e, Yahudilikte, efendim, Budizmde, Hristiyanlıkta ve İslamlıkta, bu e, Müslümanlıkta din e, devletinin ee, az çok hayat bulduğunu çeşitli tonlarıyla yani ve renkleriyle birlikte, bunu özellikle belirtiyorum e, hayat e, bulduğu herkesin malumudur. E, gerçekleştirme e, babına geçecek olursak yani bu din devletinin gerçekleştirilmesi burada gayet e, mut edil, gayet aklı başında yoruma açı dolayısıyla hürriyetçi birçok yönden oldukça hürriyetçi, hoşgörülü bir bakış açısı da söz konusudur. Böyle bir din devletinde olabilir. Öbür taraftan sadece fetvalar üzerinden hareket eden, biraz sonra açacağım onu, efendim her şeyi böyle iman meselesi haline getiren ve en ufak bir farklılıkta hemen muarızını sapkınlıkla yahut zındıklıkla veya kafirlikle suçlayabilen bir yapıya da döndürebilirsiniz yani bu insanların elinde olan bir şey din devlet diyoruz ama neticede yorumu yapan insan e, e, fakat özellikle bu e, din namına bütün ertleri ele geçirenler e, bu, bu, bu noktayı gör, gözden e, kaçırıyorlar ve bu noktayı bilinçli olarak görmezden geliyorlar. aslında Taliban da biliyor ki aslında Daesh de biliyor ki bu e, tercih ettikleri dini görüşler kendilerinden önce yaşamış olan çeşitli alimlerin falan alimin ya da filan alimin efendim e, görüşleridir. E, bunları çok iyi biliyorlar. Ama burada tabi e, kontrolü sağlamak için efendim. E, İnsanlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilmek için yahut da insanlar nezdinde kabulü sağlayabilmek için e, daha başka söylemler geliştiriyorlar ki bunların en başında Allah'ın hükümleriyle hükmetmek geliyor. Yahut da Hıristiyanlıkta olduğu gibi e, Allah'ın krallığı e, ya da işte melekut mu diyorlar yani. Kur'an-ı Kerim'de de var tab tabir. Ee, şimdi buralara nasıl bakarsanız iş iş e, aslında e, o şekilde yürür. E, dediğim gibi buraya çok baskıcı da bakabilirsiniz. Çok hürriyetçi de bakabilirsiniz. Bunlar neticesinde şimdi devlet sistemi veya e, e, devletin kuralları yahut e, kanunları, yönetmelikleri her neyse bunlar bir, bir e, Dini eserlerdeki kuralların aynısı olan, e, o zaman işte burada büyük problem başlar çünkü din eserlerini yazan az önce işte medreselerde e, okutulan eserler üç aşağı beş yukarı bizde de aynı muadil eserler okutuluyor. Şimdi buralarda okutulan eserler bundan bin sene önce, e, 700-800 sene önce yazılmış ve o günün ihtiyaçlarına göre yazılmış olan eserlerdir özellikle sosyal hayatla ilgili, devlet nizamıyla ilgili, efendim e, devlet e, sistemiyle ilgili, toplumsal hayatla ve toplumsal işleyişle ilgili söylenenler tamamen o alimlerin kendi dönemlerindeki yaşadıkları dönemlerdeki değişkenlere bağlı görüşlerdir. E, o şekilde görüşler üretiyorlar. E, burada tabii büyük problem bu. Yani Efendim, e, dini eserlere kuralları tamamen dayandırmaya kalktığımız zaman e, şunu görürüz ki, yani bunu e, açık yüreklikle artık söylememiz lazım. O eserlerdeki bilgiler, kurallar, e, kanunlar diyelim buna, kaideler diyelim, ne dersek diyelim, efendim, bunlar bugünü dört başı mamur bir biçimde pucaklamaz ve bugünü ihtiyaçlarını tamamen cevaplamaz. Hepsine karşılık gelmez. E, burada da büyük bir sıkıntı meydana gelir. Çünkü eğer siz mesela Kuduri örneği verildi. Eğer Kuduri'yi siz dinin temel eseri ve hiç içerisindekiler hiç birisi yeniden yorumlanmaz, yeniden tevil edilmez eserler olarak e, görürseniz, burada şunu yapmak zorundasınız. Ya böyle olacak e, yahut da böyle olacak. Daha başkası olmaz. Demek zorundasınız. Çünkü hiçbir ihtiyacı bu. Karşılamıyor bugün. Belki o alim efendim bugün yaşasa. O da farklı şeyler söyleyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir fetvalar e, e, bunlar. Yani fetva e, e, alimliği yahut da fetva mezhepçiliği öne çıkmış oluyor durumda ki bu oldukça tehlikeli bir şeydir. Diğeri, dini temellere dayandırılabilir. Şimdi, e, tabi burada e, şunu peşinen kabul etmek lazım. E, din dediğimiz hadise sadece inanç ve ibadetle, sadece ahlakla ilgili e, prensipleri e, dikte eden bir yapı değil. E, aynı zamanda dinin sosyal hayatta, insanların sosyal yaşantısında ve insanların kurdukları sosyal nizamdan talepleri vardır. Ya şimdi burada işte dini temellere hani dayandırılabilir dayandırılamaz meselesi bu zaviyeden konuşulursa bir uzlaşma olabilir beraber hareket noktaları bulunabilir hani din der dine şey bakan yani dine dışarıdan bakan diyelim biz ona dışarıdan bakan insanlarla bir uzlaşma zemini bulunabilir bu gibi hareket noktalarından ama burada dini temeller denildiği zaman yine yorum dar tutulursa problem kendiliğinden hemen yine başlar. Bir diğeri bir diğer yani devlet sisteminin dayanması mesela dini eserlerdeki kuralların yorumlanış yorumlanmasına ya da yorumlanmış ve güncellenmiş şekillerine dayandırılabilir. Burada da problemler belki önemli ölçüde halledilmiş olabilir. Yani burada yine aklı başında e, uzmanlar eğer işe el atarlarsa, mesela e, çok da büyümeden çözülebilir. Ama şimdi Taliban gibi, DAEŞ gibi e, nereden geldiği, nasıl geldiği belli olan yapılar da ya bunlar imkansız şeyler. Şimdi arkadaşlar, Değişti filan diyorlar ama yani e, bu, bu değişme işte e, kırmızının tonları gibi bir şey. Yani e, e, ben dışarıdan öyle görüyorum en azından. E, kaldı ki e, asıl yüzünü de biz Taliban'ın e, bütün yabancı güçler oradan çekildikten sonra e, göreceğiz. Bugünkü görüntü e, bizi yanıltmış olabilir. Yine bir başka e, dini otoritelerin görüşlerindeki ihtilaflar arasından yapılan tercihlere dayandırılabilir. E, bu da bir yoldur ama bu sefer dindarlar kendi içinde çatışmaya başlarlar. Çünkü bir alimin görüşünü tercih ediyorsunuz öbür aleminin ikisini bırakıyorsunuz. Bu sefer toplumda yaşayan insanlardan onun muhitti olanlar size diyecekler ki ya yani bu ne oluyor diyecekler. Yine yani Din kendi içerisinden bu sefer yine çatışma e, üretmiş olacak. Bir başkası Selefilik'teki gibi efendim ilk birkaç nesil kutsallaştırılarak ve e, onların görüşleri öncelenerek devlet yapısı onların e, görüşlerinin üzerine bina edilmeye çalışılabilir. E, bugün özellikle işte bu DAEŞ gibi e, Selefiliğin direkt ortasında olan e, örgütlerin savunduğu şeydir ki bu e, modern dünya için oldukça tehlikeli bir e, gidiştir ayrıntısına girmiyorum. Sadece bir mezhebin görüşlerine e, dayandırılabilir veya sadece bir alimin veya sadece bir liderin bunların hepsi de efendim dindarların kendi içerisinde çatışmaya girmesine neden olacak türden şeylerdir. Şimdi e, tabii burada diyeceksiniz ki ya işte Osmanlı'da ne oldu filan. Osmanlı'da olan şeyi söyleyeyim ben size. Hanefilik öncelendi. E, ama e, bu çatışma noktaları din üzerinden çatışmaya fırsat verilmedi. Çünkü Osmanlı'da hemen her türlü görüş değerlendiriliyordu zaten. E, şimdi buradan e, hareketle şunu da söyleyeyim. Bir takım çatışmaları besler dedim. İktidarla birlikte, o iktidarın getirdiği nimetlerle birlikte, o siyasi makam mevki şarşağı şa ile birlikte buradaki e, çatışmalar içinden çıkılmaz bir hal alır ve burada da dinin görüntüsü ister istemez bozulur. Burada bir hususa e, İslam açısından, dinimiz açısından efendim e, temas etmek istiyorum. İslam'da din devletinin modern zamanlarda temel arguman argümanları Maide suresinin 44. ve 47. 44'üncü 47. ayetleri yani o 4 ayet. 4 ayet. mi yanlış söyledim çünkü en ufak bir şeyde hoca yanlış söyledi falan e, şeklinde oluyor. E, ona girmeyelim. 1 2 üç 4 ayet. Evet. Şimdi bunlardan e, وَمَلَّمْ يَحْكُمْ دُمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاوْلَٓا اِكَهُمُ الْكَافِمُ 44. ayet-i kerimeden. Bunları öne çıkarıyorlar ve cımbızla لَا حُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ demesi gibi hariciler. Cımbızla çekiyorlar ve bu ayetlerde ne kastedildiğine bakmaksızın sen Allah'ın hükmüyle hükmetmedin, öyleyse kafirsin diyorlar, ayet gereğince diyorlar. Peki e, sen kadılık yaparken ya da evinde ocağında yürürken iktisadi işlerini yaparken vesaire hangi hükümlere tabisin kaç tanesini Allah'ın kitabından aldın ya da kaç tanesi Allah'ın kitabında var? E sen de burada kendin ürettin ve kendi ürettiğine tabi oldun. Bunun sonu gelmez. Yani o ona kafirdir, o ona kafirdir. Halbuki bu ayet-i kerimede anlatılan şey efendim Allah'ın indirdiği zina hükmüne karşılık rejim cezasını bazı Yahudi alimlerinin e, maddi menfaat karşısında, karşılığında para karşılığında bozmaları değiştirmeleri e, ve Kur'an'ın tabiriyle Allah'ın ayetlerini satarak Allah'ın hükümlerini değiştirmeleri. Böyle adam kafirdir tabii Ve Kur'an-ı Kerim'de onu söylüyor. Yani böyle bir şey yok öbür adamın yaptığında. Mesela bir hakim e, e, hüküm verirken, e, ya işte Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi yok ki, hepsi Allah'ın indirdiğinde yok ki. Ne yapacak adam? Ya bu ona kabir denmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ayet açısından oldukça yanlış bir şeydi. Efendim, ikincisi bir yer. 5. E, ayet-i kerimede Burada da kısasla ilgili hükümler söz konusu ediliyor ve Allah'ın ayetlerini satmaktan söz edilmiyor. Maddi, menf maddi menfaat karşılığında böyle bir şey yapmaktan söz edilmiyor. Bunlar uygulanmıyor. Uygulanmazsa ne diyor? zalimler, kafirler demiyor. Üçüncü sınıf ise İncil'deki onlara da fasıklar diyor. Fasık tabii çok her yöne e, açık bir kavram. E, orada da incilin hükümlerini bu, bu genel uygulamayla ilgili. Dinin sosyal hayattan e, taleplerinin gene olarak uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili bir durum ve bunu uygulamayanlara Kur'an-ı Kerim'de "ve memlem Allah ve azallahu ve ule haykum diyor. Buna da fasıklar diyor, kâfirler yine demiyor. Şimdi e, bunları tabii aynen o haricilerin yaptığı gibi. Haricilerin bakış açıları gibi cımbızla çekiyorlar. Ve e, maalesef e, Müslüman kardeşini e, e, bu tür yapılar e, kafirlikle, zındıklıkla çok rahatlıkla suçlayabiliyorlar ve bunu Kur'an'a dayandırabiliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de efendim, asıl öze inildiği zaman böyle e, bir şeyin olmadığı rahatlıkla görülebilir. Hocam saatime bakıyorum, 5 dayakam mı var? Beş dakikadan az ama e, hadi beş dakika telafi ettiniz. Sizin olsun hocam. Feda olsun. Ee, şimdi burada e, değerli e, arkadaşlarım e, şöyle problemlere ben kısaca e, hani e, işaret edeyim. Sadece başlıklarını söyleyeyim. Ondan sonra normalleşme hani din üzerinden normalleşme olur mu olmaz mı onu söyleyeyim. Bir defa siyaset etme biçimi Se, e, seçim mi olacak? Ne olacak? Yoksa silahı eline alan e, iktidarı eleme geçirecek. Arkadaşlar yani e, yani bu olacak gibi bir şey meşru, gibi bir şey değil. Meşruiyeti nereden alacaksınız? E, siyaset etme biçimi, ekonomi yönetimi, güvenlik, askeriye, polisiye e, şimdi e, dağın başında militanlık yapmış bir adamdan ne düzenli asker olur ne polis olur. Bunlar milis kuvvetleridir. Bunlar şehirlerde herhangi bir polislik vesaire falan böyle e, kurallara bağlı işleri yapamazlar zaten bunlar kuralsızlıktan beslenmiş insanlar. Etnisite arkadaşlar orada biraz e, e, inisler bakın doldu ama yani şunu söyleyeyim e, çok ileri boyutta şu kadarını söyleyeyim ben size bölgeden arkadaşlarımızdan e, irtibat kurup haber alıyoruz. E, o bölgenin insanlarından haber alıyoruz. Söyledikleri şu, Özbekleri işte bu şeylerde kullandılar, bana en son söylenen cümledekini aynen tekrarlayayım. Yoksa bütün diğer etnik gruplara aynısını yapıyorlar, peştun bunlar. Bunlar aynı zamanda peştun milliyetçisi. Efendim Özbekleri diyorlar, bu çatışmalarda Amerika ile yapılan çatışmalarda kullandılar, şimdi Komutanlarını, vesairelerini e, genel olarak ev hakislerine aldılar. E, e, silahlarını büyük ölçüde ağır silahlarını falan ellerinden aldılar. E, şu anda herkes onlara destek verdiğine pişman e, diyorlar. Bölgeden gelen efendim e, e, ya bölgeyi bilen bölgenin insanları. E, bilmiyorum ne kadar doğru ama e, büyük ölçüde doğru olacağını. E, tahmin ediyorum, gidiş oraya doğru, e, bunlar zaten peştun haricindekilere de rahatlıkla hain diyor. Yani orada öyle bir kültür de var, orada yaşayan arkadaşlar bunu benden daha iyi bileceklerdir. E, bir diğer, sosyal düzen nasıl olacak? Yasama, yürütme, yargı bunlar hepsi yoksa, çorba gibi, aşure çorbası gibi birbirine karışacak mı, karışmayacak mı? Sosyal hayatta nelere müsaade edilecek, nelere müsaade edilmeyecek, çalışma hayatı nasıl olacak ve uluslararası topluma entegrasyon nasıl olacak, buna bağlı olarak ilerleme, kalkınma nasıl gerçekleştirilecek, ekonomi nasıl yönetilecek? Yani bunlar oldukça önemli sorunlar. Kadının durumu ne olacak? Toplumun yarısını teşkil ediyor diyoruz ama bizim buralarda yarısını teşkil ediyor. Bu Orta Asya'da filan, Afganistan'da tam olarak nasıl bilmiyorum, sağlık bilgiler yok. Ee, Orta Asya'da toplumun yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturur. Bu kadınları siz e, sosyal hayattan dışarıya çıkarttığınız zaman iş gücünün üçte ikisini dışarı atmış oluyorsunuz. Şimdi burada kalkınma nasıl olacak? Gelişim nasıl olacak? Ee, efendim, yok işte üç gün dışarıda olursa da bilmem, ya bunun hesabını çetelesini kim tutacak? Yani bunlar ne yaptıklarının sanıyorum farkında değiller. Yapılamayacak işleri kendilerine göre Fır kitabında öyle yazıyor. O da öyle şey yapıyor. Ya oradakiler yani devlet düzeni için üretilmiş fikirler de değil. Ayrıca onu da söyleyeyim. Yani buradakiler tavsiye niteliğinde. Yani böyle olsa iyi olur. Mahiyetinde birçok bilgi oralarda Öyledir. Burada efendim e, bunun tabii e, sosyal hayatta etkileri bu bir de oyunun bundan sonraki perdesi nasıl oynanacak? Yani o çok önemli şeyler bunlar. E, oyunun asıl veçesi de bundan sonra başlayacak. E, Taliban'a asıl bundan sonra göreceğiz. Efendim e, Taliban'daki değişim, dönüşüm vesaire ciddi mi, değil mi? Ya bunlar mümkün mü, değil mi? Bir defa şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bunlar bizim e, Türkiye'deki bu işte e, merdiven altı din eğitimi tabir ettiğimiz medrese türü yerlerde okuyan insanlar. Düzenli eğitim yok. Düzenli eğitime bunların zihinleri müsait değil ve karşı çıkıyorlar. Türkiye'de de aynı. Aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Şimdi e, e, burada bu yapı içerisinde eğitimi nasıl yürüteceksiniz? Eğitimi nasıl rayına oturtacaksınız? Ve her şeyi bütün kırmızı, sarı, yeşil her şeyin, bütün renklerin dil olarak algılandığı bir e, coğrafyada siz efendim mühendislik eğitimine tıp eğitimine efendim ve diğer eğitimlere nasıl yaraşabileceksiniz? Yani bu zihni nasıl kırabileceksiniz? Bu zihni nasıl değiştirebileceksiniz? Bunlar oldukça şey, e, zor şeyler. Böylece Taliban niye ya da işte Taliban türü yapılanmalar niye yo, e, normalleşemez? Onu da e, Biraz anlatmış oluyorum bir defa alt yapı müsait değil buna yani e, en alttaki insanlar siz tepede istediğiniz kadar şöyle yapalım böyle yapalım değil ama en alttaki küçük birimler buna müsait değil ve böyle yaptığınız zaman sizi rahatlıkla hainlikle zındıklıkla suçlayabilecek bir zihniyet yapısına sahip böyle bir ortamda nasıl yol yürüyeceksiniz? Bu oldukça zor bir şey. Yani bu değirmenin dönmesi oldukça zor bir şey. Din anlayışları, tetba hanetliliği, bunların efendim gelişimin önündeki en büyük engelleri, e, din anlayışlarındaki farklılıklar, biz yine oradan duyuyoruz ki, bir bölgede yan yana olan iki medrese birbirisini tanımıyor, Birbiri, birbirinin camisini, birbirinin, birbirinin eğitimini, e, efendim, e, e, caiz görmüyor. Doğru yolda görmüyor. Burada, burada ne çıkacak? Yani e, bu oldukça zor. Bunu e, aşmaları gerekiyor. Burada e, peştun milliyetçiliği, diğer millet, milletleri geri plana itmeye kalkışmaları. Bunlar oldukça önemli problemler. Efendim, burada düzenli e, e, e, bir eğitime geçemeyecekler. Bu problem. Çünkü din buna Onların kafasındaki din anlayışı buna müsaade etmeyecek. Efendim e, böyle olunca yani dar kalıplar içerisinde uzlaşmasız anlaşmaya kapalı insanlar zihinler üretmiş oluyorsunuz. Belki adam, belki adam efendim Kuduri e, kitabını ezbere biliyor ama e, zihninde uzlaşma diye bir şey yok, zihninde anlaşma diye bir şey yok. İnsanlar siz nasıl yürüyeceksiniz? Efendim e, anlaşmalar işte diyor bilmem niye karşı çıkıyorum ona, Taliban'a niye karşı çıkıyor mesela Daesh diyor ki Amerika ile anlaştı bunlar hain, bunlar kabir oldu diyor. Bakış açısı bu kadar e, net fakat bu kadar da yüzeysel ve bu kadar da basit. Bu sadece onda yok, aynı bakış açısı Taliban'ın en alt birimlerine kadar var. E, bunu nasıl aşacaklar? Bu e, oldukça zor bir şey. Ekonomi tarıma dayalı ve deminki dediğim şeyler yüzünden de gelişme kolay kolay açık değil. Bunlar modern teknolojiyi oraya nasıl taşıyacaklar? Bunlar olmadan orada varlıklar nasıl devam ettirecekler? Veya bunlar Rusya'nın acaba yukarıdan tekrar önce Türkiye Cumhuriyetleri daha sonra da Afganistan'a tekrar gelmesine yahut da Çin'in oradan tekrar bir tarafa doğru genişleme nüfuz alanı bulmasına Yol açarlar mı açmazlar mı? Yani burada oldukça önemli sorunlar var. Bu iktidar meşruiyetini nereden alacak? Ya kim başkan olacak, kim olmayacak? Yani neye göre bunlar seçime bağarış? Bunların kafasında kimse seçemez. E, bunlar kendileri atama yapacaklar. Neye göre? Ya burada Hı, Rıza hocam. Söyleyeyim. Hocam 5 dakika rica ediyorum. Hocam 5 dakika zaten üç. açtı. Çünkü biz üç. süremizi asacağız. Tam 3 dakika. 3 dakika. Şimdi tamam. burada ya e, silahı eline alan mı iktidara gelir. Bu resmen bu sonucu doğuracak. Bakın bu bu e, çatışmalar meydanı aynen önceden mucahitlerin yaptığı gibi olacak. E, olur. Yani eğer o duruma düşerlerse en büyük problem internet, medya, sosyal medya. Bunlara bunlar düşman. Bunlar bu kanalları aşmazlarsa e, Afganistan halkı, halkı e, patlamadan bunu kaç gün e, sabırla e, yürütebilecek. efendim Zengin maden kaynaklarına sahipler, Bunlar, Çok büyük oradaki, oradaki efendim e, e, taktik geliştirmelerinin önünü açmayacak. Yani bu da bir problem tabi, onu da şey yapmalar lazım. E, aşmalar lazım. Şimdi İslam dünyasını etkileri. Önce olumlu etkilerini söyleyeyim sonra olumsuzlara işaret edeyim. Olumlu etkiler şimdi e, bir defa bütün dünya, ben bak baştan söyleyeyim peşin hükmünü demeyin lütfen. büyük e, müfessirdir. Şimdi e, bir defa e, Taliban'ın yaptığı gibi bir din anlayışının insanlara huzur ve saadet getirmeyeceği efendim bütün Müslümanlar tarafından görülecek. Dolayısıyla din konusunda insanlar şapkalarını şöyle ya da takkelerini ya da sarıklarını şöyle bir öne koyup cübbe sarık Müslümanlığı, fes, efendim, şalvar Müslümanlığı olur mu, olmaz mı? Efendim Bunu bir e, e, daha rahat konuşacaklar. Ben bu kanaat e, Yeni bakış açılara önem kazanacak. E, burada yine olumlu bir etki, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık vesaire Afganistan'da büyük ölçüde. E, önlenmiş olacak. Bu da artıhaneye yazılacak. Bir başka bir şey Müslümanlar samimi olarak orada Afgan yönetimine ya Müslüman kardeşim diye efendim bilgisini görgüsünü, birikimini e, paylaşacak ve ona e, tavsiyelerde bulunmaya çalışacak. Bu da İslam kardeşliği açısından oldukça önemli. Taliban buna ne kadar müsaade eder onu da bilmiyoruz. Olumsuz etkiler nedir derseniz İslam'ın ve Müslümanların görüntüsünü ve imajını bu e, kelle kesmeler, anında infaz etmeler, yargılamadan sokakta öldürmeler vesaireler, e, bunlar İslam'ın imajını bozacak. E, bir başka e, terörün ve acımasızlığı, zalimliğin ve patlarlığın İslam'la birlikte anılmasına yol açacak. Bir başkası İslam'ın yeryüzünde yayılmasının önüne set. Ket vuracak, vuracak. Tamam mı? Yani e, dünya bunu görünce İslam'dan, e, İslam'ın gelişimi biraz daha e, yavaşlamış olacak. E, yayılması. E, bir başka e, şey e, burada önemli bir e, şey e, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Pakistan için tehlike çanları çalıyor. Çünkü e, oralara bu e, sirayet etmeye çalışacak Özellikle Pakistan burada birinci hedeftir. Sanıyorum bunu büyük güçler de hesapladılar ve Pakistan'ın gelişiminin önüne büyük bir engel oradaki peşkulları harekete geçirebilirlerse burada büyük bir sorun çıkabileceği, kargaşa çıkabileceği kanaatindeyim Son şeylerim, efendim, bunlar küçük radikal terörist grupların, kendi gruplarının ve kendinden olmayan grupların hareketlerine mani olamazlar olamayacaklar ve her şeyin bedelini kadın ödeyecek bundan önce olduğu gibi kadınlar sosyal hayattan büyük ölçüde koparılacak ve efendim bu da Afganistan'dan kaçışı göç edişi daha da hızlandıracaktır yaptıkları baskılar da bunu engellemeyecektir arkadaşlar sabr ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sayın başkandan ve sizlerden özür dileyerek sözlerimi burada. Nokta koymak istiyorum. Sorular olursa eğer orada belki e, biraz daha söylediklerimi açabilirim. E, saygılar sunuyorum. E, i̇yi günler teş diliyorum. Teş teşekkür ediyorum sevgili hocam. E